Allah inşallah ehl-i etine, hocama sonsuz selat selam eylesin. Tabi değerli genel başkanımız, hocamızı, Haydar hocamızı kaybedeli bir yıl, bir yıla yaklaştı. Onun üzüntüsü, özlemi çok derinden, hasreti çok derinden yaşıyoruz. Allah inşallah... Yani onun yolunda, onun öğretileriyle, onun ölçüsüyle bizleri bu yolda daim eylesin diyoruz. Haydar Hocam'la biz tanışalım, ee, 1996'da askerlik görevi görevimi yaparken nasip oldu. 26 yıllar hocamla bir birlikteliğimiz vardı hem siyaseten, hem ticaretten, hem manevi olarak her konuda hocamla birlikteliğimiz beraberliğimiz vardı. Tabi onu kaybedince ya bunu bu üzüntüyü bu e, anlatmak çok zor tabi. Bizler Haydar Hocamdan her konuda ve her işimizde Önce samimi olmayı, samimiyeti öğrendik. Yani Adem Bey, kulluğu ondan öğrendik. Müslümanlığı ondan öğrendik. Vatan sevgisini, bayrak sevgisini ondan öğrendik. Nasıl evlat olunur, hocamdan öğrendik. Nasıl baba olunur. Nasıl aile reisi olunur? Tabi ondan öğrendim. Arkadaşlık nasıl yapılır? Vatana millete hizmet, vatana millete nasıl sahip çıkılır? Tabi hep Haydar Hocamdan öğrendik. Misafir nasıl ağırlanır? Misafirler nasıl ikramda bulunur? Bundan öğrendim. En büyük değerimiz olan Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü ondan öğrendik. Hele hele imanımız olan, maneviyatımız olan, ahiretimiz olan, bizim her şeyimiz ehl Beyti ondan öğrendik. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'i, Hz. Fatıma annemizi, i̇mam Ali efendimizi, İmam Hasan Efendimizi, İmam Hüseyin Efendimizi, 12 imamları hep Haydar Hocamdan öğrendik. Sadece bize değil, ailemize, evlatlarımıza da sahip çıktı. On hepimizi öz evladı gibi bağımına bastı. Haydar Hocamın olduğu yerde bolluk olurdu, bereket olurdu. Bolluk gelir, bereket gelir oraya. E, 26 yılda birçok anımız oldu hocamla. Birçok defa da hocamın sofrasında hizmet etmek nasip oldu. Kozaklı'da gençlik kampındayız. <gülüyor> Ramazan malum. E, i̇ftar yaklaşıyor. Bilal hocamlar de Düştüm hadi hocama. İftarlık hazırlayacak sofrasına. İşte ya ne yapalım, ne edelim? İnsanda bir heyecan oluşuyor. İnanır mısın Adem Bey, böyle ezan vaktine çok az kaldı. Biz de, biz de telaştayız, hocama ne ikram edeceğiz, ne yapmamız lazım diye. Hocam bir geldi, ya aman Allah, ım. iki dakika önce, beş dakika önce ne yapalım, ne ikram edelim, ne hazırlayalım derken hocam geldi, inanır mısınız masanın üzerinde tabak koyacak yer bulamadı. Yani hocam geldi demiyordu, müthiş bir bolluk, müthiş bir bereket, çok farklı oluyordu. Birçok defa yine şahit oldum, sahurda bir bardak suyla sahur ederdi asıl o yiyecekleri, o içecekleri falan kendi fazla yemezdi. Fazla böyle içmezdi. Hep yanındakine, çevresindeki, etrafındakilere dikkat etirdi. Ne diyelim yani? Hocam ya bizim babamızdı. Bir insanın babası onun her şeysi olur. Babamızı kaybettik. Ben bir ikinci halde yaşadım. Hocamı kaybetmeden önce kendi, kendi babamı da kaybettiydim. Geçen yıl iki üzüntü, iki acı yaşadım. Babamı kaybettikten sonra, kısa bir zaman sonra da Haydar hocamı kaybettim. Baba, yani Haydar hocamın tabiriyle anlatayım, babanın kaybedilmesini evladım üst, üzerine dağlar yıkılır altından kalkamazsın böyle bir acı böyle bir hal yaşar insan dedi Benim geçen yıl hem babamı kaybettim hem de Haydar obamızı kaybettik ne diyelim e, dua ediyoruz Allah Hocamın yolundan Hocamın hizmetlerinden Ayırmasın bizleri Bir gün yine bir anımı Paylaşmak istiyorum sizinle Kayseri'den giderken Genellikle Hocama hediye pastırma Götürürdük Yine bir gün sabah namazında evimde <gülüyor> Sabah namazını Kıldı, duası nerede Yine ya Hasan abi Olması lazım, ya Bilal hocam Oğlum dedi, bak bu arkadaşlarım yemek hazır mı? Yemek ikram edelim dedi. Orası da tabi ben o ara hocama hediye koydum. Hocam dedim, ne getirdim oğlum kayserinin dedi. Pastırma mı getirdim? Dedi. Evet hocam pastırma getirdim. Aç bakayım dedi nasıl dedi. Tabi kutuyu açtık. Ee, Tabi hocama güzel yaptırıyordum. Ve böyle baktım. Ha dedi, tam dedi, benim istediğim gibi dedi. Orada çok böyle e, sevinçli bir hali vardı. Tabi elini öptük, duasını aldık. Sabah namazından sonra işte misafir, misafir nasıl ağırlanır? Sabah namazından sonra gittik. Çayımızı, çorbamızı özellikle oranın meşhur hocamı ikramı bir taşlamasını yedik. Yani 26 yılda çok anılarımız geçti. Çok dolu dolu bir hayatla birlikte vatanımıza, milletimize hizmetle birlikte vatanımızın, milletimizin devletimizin, ordumuzun, askerimizin birliği, beraberliği için bu halkın karnının doyması için, sırtının giymesi için bir ömrünü feda etti et hocam harcadın. Allah inşallah şefaatlerinden bizi mahkum etmesin. Yolunda daim eylesin.